Filizler bir karış boyu yükselmişler. Köylü davarların alır, götürür, sürer üstüne. Başak dediğimiz rahmet ondan sonra fışkırır. Esas ondan sonra gövdelenir. Görmezdik, gördürürler davarın yedim doydum sandığı bir dalgınlık. Çünkü benden bir kahramanlık kalacak. Çünkü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 Bir tövbe sancığı açıldı. Bir zevk süreci değil. Çünkü bütün o zamanlar toptan kullanılmış oldu. İçinde zalimlerin asılma sahneleri, içinde kana kısanların kanlarının sele, içinde Mahsun edenlerin gözyaşı nehirleri. Çünkü tövbe edildi. İzin verildi. Resmele ile başlandı. Sevgilinin elinden dertler hoş. Belini çamur çamur olarak, Tekme tekme olarak, On gündür ve kırk gündür Daha aç acını ayakta durmak, Elli gün ayakta durmak olarak kaydedildi. Sevgilinin elinden Bağış ve kefaret olarak bilindi.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 Bir tövbe sancağı açıldı. Bir zek süreci devrildi. Bir isyan kazanı devrilmedi. İtiraz, isyan akmadı. Bir tövbe sancağı açıldı. Çünkü bütün o zamanlar toptan kullanıldı. İçinde zalimlerin asılma sahneleri, içinde kan akıtanların kanlarının sele, içinde mahzun edenlerin gözyaşı nehirleri çünkü tövbe edildi tövbe edildi tövbe edildi ağıt evet, güzel vakitlerindendir estağfirullah ve işte böyle uzatarak kalbi aç etim yanık dünya diz çöktüğüm yer kadardır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 Avcunu aç, avcunu kapağı, dilini tut, aklını kravatın gibi çöz at, şimdi bir damla gözyaşı, bir iri yahut.